3 yarlık karavan ısınması de herkese merhabalar. Bugün PMK karavandayız. PMK karavana özel geliştirme sistemleri araçlara monte edeceğiz. Uygulayacağımız araçlardan biri bu. Tankımızı getirdik. Biz montaj için hazırız. İçeriye geçiyoruz. Kendi LPG tankımızı uyguladık. şofben e, bağlantımız ve ocak bağlantımız var. tankımıza birlikte buna dolduracağız. Bunları işleyeceğiz bugün. Ayrıca karavan tankımız doldurulabilir, araca sabit bir şekilde yaptık. Tankımız sabit, herhangi bir oynamıyor, elektronik tesisatla birlikte yaptık. Elektronik kesici var, üzerinde seviye sensörü var. Herhangi bir kaçak durumunda sistem kendisi kesecek. Ayrıca buradan kendi manuel düğmemize de elektronik verip açabiliyoruz. Şu konuda şu an sistem baktılar açtı, yakıtı gönderdik. Testlerimizi de yapacağız hep beraber. Şu an gazımız açık, ocağımızı da çalıştıralım. Karavan tankımız 30 litre, yaklaşık içerisinde 180 donum yapacak, 24 litre civarında kendi gaz alıyor. En büyük avantajlardan biri soğuk havalarda donmuyor. Karavanlarda özellikle yaşanan sıkıntılardan biri de bu, e, soğuk havalarda, düşük e, şartlarında LPG donabiliyor. Bizim karavan tankımızda böyle bir sıkıntı yaşanmıyor, karavan tankımız donma yapmıyor. Elektronik kesici varız zaten, e, herhangi bir kaçak durumunda kendisi devreye girebiliyor. Onun harici e, dediğim gibi doldurulabilir olması çok büyük avantaj oluyor, e, çünkü içinde ne kadar yakıt aldığını çok fazla bilmiyoruz karavan tanklarında. E, bunun üzerine hem seviye sensörü var. Hem ne kadar kaldığını görebiliyoruz hem de harca yarı tankı dolduğunu varsa bile üzerine gidip istediğimiz zaman aracı yakıt alırken karavan tankı yakıt alabiliyoruz. Bu şekilde her yerde kolay ulaşım sağlanabiliyor. Şofen çok büyük avantaj oluyor karavanlarda. Çünkü çok çabuk ısı geliyor. Açtık şofenimizi. Şimdi sıcak su bağlantımızı açtığımızda yaklaşık 1 dakika içerisinde falan Hemen sıcak su buraya getirebiliyor Şofen çok büyük avantajlı konuda. Ateşte de şu an ısınmaya başladı. Evet şu an sıcak su gelmeye başladı. Şimdi öncesinde bu e, kullanılan malzeme ile alakalı bir durum. Şofenlerde çok sık tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri sıcak suyun hemen geliyor olması. Şimdi bazı kullanılan diğer araçlarda sıcak suyu kazanıp ilk önce ısıtıyor. Ondan sonra belirli kapasitesi var. Yani 10 litre gibi kapasitesi var. O su bittikçe onu tekrar ısıtmaya çalışıyor. Bu tarz sıkıntı oluyor mu? Şofpenlerde bu tarz sıkıntı yok. Şofpenimizde de gönül rahatlığıyla LPG ile çalıştırabiliyoruz zaten. Montaj yapılacak araçlarımızın diğeri bu araç yurt dışı bile kalıyor. Ee, onun için özel bir kesiş işlemi uygulayacağız. Çelik kolu kullanacağız, truma'nın parçalarını kullanacağız. Şimdi bu araç yurt dışı olduğu için e, yurt dışı araçlarda e, genellikle Aligoz'un tankını tercih ediyoruz, çelik portesi kesişimi kullanıyoruz, filtre ve deren turlarda truma'nın parçalarını kullanıyoruz. Bu aracın montaj işlemini tamamladık. Aligoz da aynı şekilde e, bizim kullandığımız tanklar gibi dışarıdan doldurulabilen tanklardan işlemlerimiz tamamlandı bunun. Ayrıca bunda elektronik bir parça yani elektronik bizim kumanda modülümüzü kullanamıyoruz bunlarda yurt dışı olduğu için. A bunlarda ne yapıyoruz? Vana var. Aynı şekilde burada göstereceğim. Çelik boruların girdiği vanasem var. Şofpene ya da turumaya giden gazı hangisini istediğiniz buradan manuel olarak kapatabiliyorsunuz. Bu nişanları tamamlandı. Tankımız alüminyum çok hafif. Kullanılan maddeden kaynaklı. Burada turuma boylarımız var. Tesisatımız aynı şekilde tanktan çelik bor tesisatımız turuma boylara geliyor. Tanktan gelen diğer bir parça çelik boru da ocağa geliyor, ocak ve boydur olarak kullanıldı bu araçta. Aynı şekilde çelik boru tesisatı ocağa kadar geldi, ocağa direkmen çelik boru tesisat girişi yapıldı bu araçta da. Montaj yapılacak diğer araçlardan biri de bu. Bunu şimdi aynı şekilde bizim kendi karavan tankımızı uygulayacağız. Yine dolumu aynı şekilde araca sabitleyeceğiz, elektronik tesisatla birlikte yapacağız bas önce bir projelendirme şey yapacağız önce aracı bir keşfetmem lazım ardından montaj işlemlerine geçeceğiz. LPG tankımızı sabitledik hemen önüne bir açtık herhangi bir saçak durumunda aracın dışına çıksın LPG gazı diye ardından dolum ağzımızı aracın dışına sabitledik tankımıza girdik tankımızdan çıkan gazı aynı şekilde ve filtre aracılığıyla şofene ve ocağımıza dağıttık en son elektronik tesisatımızı yerleştirdik Ön taraftan elektronik olarak kontrol edebileceğimiz bir düğme sayesinde gaza buradan kapatıp açabileceğiz ve aynı şekilde yakıtımızın ne kadar kaldığını buradan görebileceğiz. Elektrik tesisantımızda kontrol panelini çektik. işlemlerimizi toparladık zaten. E, bitirmek üzereyiz. Bu montajımızın da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir daha karavan montajında görüşmek üzere. Hoşçakalın.